Bu İrfan, İrfan yıkık, İrfan bitkin, İrfan perişan peki neden? Çünkü İrfanlara arabası rampada rampa batık yok, demir düşmesi hepsi var. E İrfan da sinirli ne yapsın uçarak mı gitsin işe? Başkasının arabasını mı kullansın? Neyse ki bir gün internette yemek tarifi bakarken aklına bir fikir geldi. Fikrim geldi. Hemen araç performans cihazlarını araştırdı Bir de ne görsün OĞAN TANEM Pedalbox Hemen siparişini verdi Adam gibi bekledi Gelir gelmez de aldı. 15 saniyede aracına taktı Ve hemen geceleri aktı Çapkın <gülüyor> ah, Ben de gençken çok hızlıydım Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin İrfan Dans et dans et Hak ettin sen <gülüyor> Siz de hemen 2 yıl garantili ve 15 gün içerisinde geri iadeli olan pedal vaksı kendi aracınızda ücretsiz test edebilirsiniz. Durma. Hemen şimdi sen de pedal vaks'ta hızına hız kattı. Yakışıklı adamsın bey İrfan.